Bugün arkadaşlar stillerle çalışmayı göreceğiz. Stiller bizim için büyük kolaylık oluşturacak. Özellikle tez, makale, ödev yaparken biz başlıkları, gövde metnini, kaynakçayı, dipnotları Stillere tanımladıktan sonra, ilgili alanı seçtikten sonra, o stillere tıkladığımız zaman sihirli bir dokunuş gibi onları belirlediğimiz formata, daha önce belirlediğimiz formata getirecektir. Öncelikle bildiğiniz gibi tez yazarken ya da makale yazarken bunların gerek tez yönergesinde, gerekse makalenin yazım kurallarında bize nasıl bir e, stilde ya şekilde istediklerine dair e, belli kuralları var, yazım kuralları var. Biz bu yazım kurallarını göz önünde bulundurarak bir stil oluşturacağız. E, bu rastgele olabilir ama ben e, her Tabii. açıdan belgelerin belli bir Atma, ya. düzeyinde olması açısından bir taraftan da gelenler var onları kabul ediyorum. Olması açısından bizim derginin yazım kurallarını buraya aldım. Yetid Üniversitesi İlahi Fakültesi dergisinin. Burada bunlara göre stiller oluşturacağız. Ondan sonra bir metin stillere nasıl uygulanır onu göstermiş olacağız. Burada yazım kuralları var gördüğünüz gibi. Bu yazım kurallarını baştan uygulamaya başlayalım. Ne diyor? Belgemiz diyor Office programında yazılmalıdır. Sayfa boyutu A4 olmalıdır. Kenar boşlukları her kenardan 3 cm bırakılmalıdır. Zaten Word'de yazıyoruz. Kağıdımız da A4 boyutunda ve 3 santimetre bütün boşlukları ayarlamış olalım. Bunun için ne yapıyorduk? Düzene gidiyoruz. Kenar boşluklarına gidiyoruz. Özel kenar boşlukları diyerek burada belirtilen alanların hepsini ne yapıyoruz? 3 santim ayarlıyoruz. 3 santim ayarladık. Tamam dediğimiz zaman gördüğünüz gibi belgemizin kenar boşluklarını ayarladık. Bunları yaptık. Şimdi gelelim makale başlığı ya da tez başlığı, bölüm başlığı olabilir. Bunun için ne belirlemiş? Üstten 0 nk, altını nk girintisi olarak ayarlanmalı demiş, ortaya hizalanmalı demiş. Palatino Linotype yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde olmalıdır demiş. Şimdi bunları ayarlayabilmek için arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz stiller sekmesini kullanacağız. Öncelikle burada gördüğünüz gibi şurayı da genişletirseniz burada önceden Word'ün tanımlanmış olan stilleri var. Burada bir Word sayfası belgesinde neler yapabileceksiniz? Burada alt yazıdır, alıntıdır, başlıktır, ikinci başlıktır. Bunun gibi önceden tanımlı stiller var. Biz bu stilleri kullanarak kendimize özelleştirmiş olacağız. Makale başlığına gelelim. Bunu ben daha denemek için yapmıştım. Buradan birinci başlığı seçiyoruz ve sağ tıklayarak değiştir diyoruz. Öncelikle başlığını veriyoruz ne olacak bu makale başlığı sonra ne diyor üstten 0 NK alttan 6 NK girintisiz olarak ayarlanmalı diyor bunun için değerli arkadaşlar biçim var altta gördüğünüz gibi biçime tıklıyoruz ve bunlar paragraf ayarları olduğu için paragrafa tıklıyoruz burada paragraf ayarlarını görüyoruz ne diyor bize ne demişti e, önce 0 demişti. Sonra da 6 NK demişti. Ve satır aralığı tek demişti herhalde öyle hatırlıyorum. Bakarız. Tamam diyorum bakalım. Ortaya hizalanmalı. Ortaya hizaladık. Ve 11 puntu olmalı diyor. Buradan Palatino Linotype seçtik. Buradan 11'i seçtik. Buradan koyuyu seçtik. Gördüğünüz gibi ayarlamış oldu. Tamam dediğimiz anda başlık verdik. Ortalı yaptık. Sonra on, e, fontunu seçtik, büyüklüğünü seçtik ve koyu olarak ayarladık. İçimden de paragrafa girerek içimden de paragrafa girerek Önce 0 NK sonrasında da 6 NK olarak ayarlamış olduk. Tamam dedik. Başlığımız şu anda hazır. Makale başlığı diye stillere geldi gördüğünüz gibi. Bu ne işe yarıyor? Örneğin şu 5. haftamız bizim makalenin başlığı ise bunu seçtiğimiz zaman ya da üzerinde tıklı ise makale başlığına tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi belirlediğimiz formatı gelmiş oldu. Artık biz belgelerimizde bütün başlığımızı yani bu formatta olan başlıklarımızı sadece tıklayarak sit ile tıkladığımız zaman bunu uygulamış olacağız. Bunu yaptık. Şimdi bu üst başlık yani makalenin ana başlığıydı. Bir de makalenin içerisinde diğer başlıklar olabilir. Giriş, kaynakça, sonuç, ya da işte biri, birinci, ikinci, üçüncü başlıklar şeklinde gidebilir. Bunlarda o başlıkları yapıyor. Dolayısıyla buradan bir başlık seç seçmemiz lazım. Şurada başlık 2 var. Bunu düzenleyelim. Ne yapıyoruz? Sağa tıklayıp değiştiriyoruz. Buraya ne diyelim? Başlık diyelim. Sonra ne diyor? Üstten sıfır ve girintisiz olarak ayarlanmalı. Her iki hizaya her iki tarafa hizalanmalı demiş. Gördüğünüz gibi. Buradan ne yapıyoruz? Biçime tıklıyoruz. Paragraf diyoruz. Önce sıfır demişti. Sıfırı yaptık. Tamam dedik. Yine biçime gittik. Yazı tipine gittik. Yazı tipimiz neydi? Palatino Linotype Boyut kaç olacak? 11 olacak Kalın olacak Bu şekilde tamam dediğimiz zaman Bunu da ayarlamış olduk. Tamam dediğimiz zaman Başlığı da ne yapmış olduk? Ayarlamış olduk. Gördüğünüz gibi tekrar e, kontrol edelim. 0 paratino linatöp 11 punto büyüklüğünde her iki yana izahlanmalı. Üstten 0 ve girintisiz olarak ayarlanmalı demiş. sağ tıklıyoruz. Tekrar kontrol için değiştir diyoruz. Başlık ismini verdik. 11 punto koyu her rengini de otomatik yapalım. Koyu, e, siyah olsun. Biçim ayarlarını tekrar yazı tipine gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi bütün yaptığımız e, yazı tipi ayarlar burada gerçekleşmiş. Bir de buradan numaralandırmaya gidelim. Numaralandırma da olmasın. Kendimiz numaralandıralım. E, paragrafı da tekrar 0 NK olarak ayarladık. Buna da tamam dedik. Hocam, NK ne demek? Şu başlıkları gördüğünüz gibi artık başlık dediğimiz zaman gördüğünüz gibi otomatik olarak Palatino Linatip 11 punto koyu yazılı şekliyle ayarlanmış oldu. Burada bir şey daha göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada iki yana yasla seçeneği yoktu. Şuradan yapabiliriz. İki yana yasla dedik. Sonra bunu seçtikten sonra yaptığınız düzenlemeleri sağ tıklayıp seçime uyması için başlık stilini güncelleştir dediğiniz zaman bunu yapmış olursunuz. Bunu da yaptık. Şimdi gelelim gövde metnine yani. Asıl metnin bulunduğu e, yazı alanını güncelleyelim. Bunun içinde normali seçiyoruz. Gövde metni gördüğünüz gibi. Değiştir diyelim. <gülüyor> Normale gövde metni diye stilimize isim verelim. Şimdi özelliklerine bakalım. Ne diyor? Palatino linotip 10 punto gövde metni dedik. Palatino linotip gövde metni zaten var diyor. 2 diyelim. Daha önce denemek için yaptığım için varmış daha önce. 2 dedik. Palatino linotip 10 punto dedik. Sonra... Her iki yana hizalanmalı demiş. Bunu bir biçimden yapalım. 1.15 satır aralığında olmalı diyor. Bunun için ne yapacağız? Paragrafa gideceğiz. Şuradan. 1.15 Şuraya. 1.15 diyelim. Sonra Başka ne diyor? Boşluklar Paragrafın üstünde 0 NK Paragrafın altında 6 NK olarak düzenlenmeli diyor. Paragrafa gittik. Şurası 6 olacak. Burası 0 olacak. Tamam dedik. Evet şu anda bunu da gerçekleştirmiş olduk. Bakın burayı seçiyorum. Gövde metni 2 tıkladığım zaman burada gerçekleşmiş. Tek yapmadığım şey ne? İki tarafı yasla. Bunu da seçiyorum. Sonra yaptığım son halini verdikten sonra sağ tıkla. Seçime uymaz için gövde metni stilini güncelleştir dediğim zaman bunu da güncelleştirmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Evet, dipnotlara geldik dipnotları bakalım burada dipnotları güncelleyeceğimiz ne var alıntı var bunu yapabiliriz ya da burada herhangi bir e, şuradan bir stilde oluşturabilirsiniz evet buraya ne diyelim dipnot var dedik tamam dedik buradan dipnotları bulalım değiştir diyelim Dipnotlarda ne varmış? Yine şu gelen arkadaşları kabul edelim. Dipnotlarda gördüğünüz gibi yine palatino Linotype normal yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde olmalı demiş. Palatino 8 punto ve normal yazı tipinde demiş. Normal otomatik bu şekilde yapmış olduk. Tamam dedik. Her iki yana hizalanmalı ve tek satır aralığında olmalı diyor. Buradan tekrar dipnotlarımızı seçelim. Değiştir diyelim. Biçime gidelim. Paragrafa gidelim. Evet soldan sıfır olacak bu. Gerçi birazdan bakacağız. Şunu tekrar şöyle alalım. Her iki ana iz tek satır altında al olmalı. Boşluklar alttan ve üstten sıfır olmalı demiş. İçim. Paragraf. Önce sonrası sıfır olacak. Ve şurası da girintide olmayacak. Sıfır dedik. Asılı da olmayacak. Ee, tek satır aralığında olacak. Tek yani bir satır aralığında olacak. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi dipnotları da ayarlamış olduk. Şöyle bir tane örnek yapalım. Bir tane dipnot düşelim. Yazdık dipnotumuzu. Dipnotları seçtikten sonra tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi notları yaptı. Ama daha önceden bunun madde işareti olduğu için bunu ne yapıyoruz? Buradan kaldırıyoruz. Sağa tıklayıp stili güncelleştir dediğimiz zaman gördüğünüz gibi güncelleştirmiş oluyor. Bunu da yaptık. Tablo ve şekilleri doğrudan alınan alıntıları da yine bu stilleri kullanarak yeni stil oluşturup yapabilirsiniz. Bir de kaynakça diye bir tane oluşturalım. Çünkü benim yazıda tablo olmadığı için onları geçtim. Yeni bir tane oluşturalım. Stil oluştur diyelim. Buna da kaynakça diyelim. Evet. Kaynakçaya geldik. Kaynakça nasıl olmalı? Dokuz büyüklüğünde her iki yana hizalanmalı, tek satır olmalı. Dokuz büyüklüğünde olacak. Biçime gidelim. Paragrafa gidelim. Sıfır olsun burası. Ee, sonrası da sıfır olacak. Burası da tek satır aralığında olacak. Başka neler var ona tekrar bakmamız gerekiyor. Her kaynak için ilk satır soldan girintisi. Sonraki satırlarda 1.25 soldan girintili olmalı. Soldan 1.25. Bunun için şuradan asılı girintiyi soldan 0 dedi sağdan 1.25 dedi. Asılıyı seçiyoruz ve burayı 1,25 yapıyoruz. Tamam dedik. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra tekrar biçime gidelim. Numaralandırma yok diyelim. Ee, başka yazı tipini ayarladık. Paragrafı da iki yana yaslanmış şeklinde yapalım. Tamam dedik. Kaynakları da bu şekilde yapmış olduk. Evet şimdi bir tane yazılmış daha önceden yazılmış bir metin. Şimdi bu stilleri oluşturduktan sonra arkadaşlar bunu şablon olarak kaydedelim. Farklı kaydet diyorum. Buna Yüzgeç makale şablonu diyorum. Bu şablon olarak kaydedebilmek için bunun uzantısını .docx olarak seçmem gerekiyor. Neresi diye kaydedeyim bunu. Masa üstüne kaydedeyim. Kaybettim artık şablonum hazır. Şimdi bir tane dosya açalım. Önceden yazılmış bir dosya açalım. Şu tezlerden bir tane açalım. <gülüyor> Sıfırdan yazacaksanız sorun değil ama e, yazılmış bir makaleyi bir derginin ya da tez yazım kılavuzuna uygulamak için bu şekilde planlama yapmanız gerekiyor. Buradan sonuna kadar seçelim. Belirlediğiniz bir alandan bir yazının sonuna kadar seçmek için Ctrl Shift End tuşuna basarsanız end sonuna kadar seçmiş olursunuz. Kopyalıyoruz bunu. Şablonumuzu açalım. Burada gördüğünüz gibi değişik bir görüntüyle kaydetti şablon olduğu için açtım. Tamamını seçeyim, sildim. Yapıştırırken şurada yapıştırma seçeneklerini Kullanmanız gerekiyor. İkinci sıradaki kaynak biçimlendirmesini koru demeniz gerekiyor. Yani kaynak biçimlendirmesi daha önce belirlemiş olduğumuz stillerdi. Şimdi biz burada artık kaynakçadan başlayalım. Stillerimizi uygulayabiliriz. Evet kaynakçamı seçiyorum. Sonuna kadar... Şurada kaynakça stilim var. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi kaynakçayı ne yaptı? Seçti. Burada unuttuğumuz bir şey var. İki yana yasla dememişiz herhalde. Demiş miyiz? Demişiz. Bu şekilde yapmış oldu. Kaynakçamızı uyguladık. Gövde metnine bakalım. Gövde metnimizi seçelim. Gövde metnimizi seçtik. Şuradan gövde metnini buluyoruz. Gövde metnimiz şuradan. Seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi oradan yaptı. Bu bir başlıktı. Nerede bizim başlığımız? Erk e, stilleri Kullanmadığınız kafanız karışmasını istemiyorsanız Buradan sağ tıklayıp Stil galerisine kaldır diyebilirsiniz. Buradaki kalabalık oluşturan Lüzumsuz kullanmayacağınız stilleri buradan kaldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi stillerden kaldırırsanız Sadece sizin kullandığınız stiller kalır. Bunların hepsini buradan sağ tıklayıp kaldırabilirsiniz. Bizimki neydi? Evet, dipnot başlıktı. Başlığı seçtik. Başlığımızı da bu şekilde yerleştirdim. Sonra gövde metnimizi seçiyoruz. Burada da bir başlık var. Bunu da ne yapıyoruz? Gövde metni şeklinde tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi onu da uygulamış olduk. Burada dipnotlar vardı. Dipnotların tamamını seçmek için Ctrl A yapıyorum. Dipnotlara tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi dipnotları da belirlenen formata getirmiş oldu. Makale başlığımız vardı ona da bakalım. Mesela şu makale başlığımız olsun. Buna tıkladıktan sonra makale başlığı dediğimiz zaman bunu da seçmiş oluyoruz gördüğünüz gibi. Bu da gövde metniydi gördüğünüz gibi gövde metni de seçmiş olduk. Evet, stillerle ilgili çalışmalar bunlar arkadaşlar. Burada soracağınız bir şey var mı? Diyelim. Son olarak şunu da söyleyelim. Bakın burada bir gövde metni var. Gövde metni tıklıyorum. Ancak ilk satırın ilk satırın ne olması gerekiyor? Bir tab ileride olması gerekiyor değil mi? Satır aralığı seçeneklerine bakıyoruz. Girinti, soldan girinti buradan ayarlayabilirsiniz eğer tez yazım kılavuzunda verilmişse buradan buradan değil şuradan direkt yapalım tap tuşunu yapalım. Sonra sağ tıklayıp seçime uyması için gövde metnini güncelle dediğiniz zaman gördüğünüz gibi gövde metni tanımlı olan bütün hepsini ne yapmış oldu arkadaşlar? Değiştirmiş oldu. Evet bunların hepsini gövde metni yaptı. Buradan başlıkları başlık formatında değiştirebilirsiniz. Bir de şu var. Eğer başlık olarak tanımlanmışsa Burada neredeydi? Menülerde değişince. Bu arada bu stillerle ilgili soracağınız bir şey var mı arkadaşlar? Hocam bunu şablona kopyaladık ya. Evet. E, direkt mevcut yazın üzerinden stilleri ayarlasak orada uygulasak. Bir daha ben alayım sorunu. Şablona niye kopyaladık? Orayı kaçırdım galiba. Hani Mevcut yazının üzerinde stilleri ayarlayıp, ayarlayıp uygulayabilsek. Yani daha önce kayıtlı olan şablon üzerine uygulamayı gösterdim ben. Eğer bir kez yapacaksanız direkt yazmış olduğunuz metin üzerinde yapabilirsiniz onu. Ama diyelim siz bir metin yaptınız zaten. Daha önce bir çalışmanız vardı. Burada stilleri ayarladınız. Bunu daha sonra kullanmak üzere şablon olarak kaydettik. Diyelim bir dergiye makale göndereceksiniz. Hitit'e bir makale gönderdiniz. Gönderirken de onun özelliklerini yazım kurallarına göre burada stilleri oluşturdunuz. Sonra bu dosyayı kaydettiniz. Şablon olarak kaydettiniz. Aylar sonra veya bir, bir iki yıl sonra tekrar aynı dergiye Makale göndermek istiyorsunuz ve baktınız ki kurallı yazım kuralları aynı. Dolayısıyla o şablonu açarak yazmış olduğunuzu o şablona yapıştırıp ne yapabilirsiniz? Ee, aynı yazım kurallarını stiller uygulayarak orada gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için dedim ben. Yani biz şöyle bir kolaylık sağlıyoruz aslında. Ee, biz derg, dergimizin ana sayfasına böyle bir şablon dosyası koyduk Word'e Word ilişkin. Tabi yazarlar daha önce bizim dergiye göndermeden önce yazılarını oluşturdukları için bütün e, bu kuralları, uygulamaları için tek tek adım adım yapmaları gerekiyor. O yüzden e, onlara kolaylık olsun diye biz şablonumuzu koyduk. Yazarlar şablonu indiriyorlar. Sonra hazırlamış oldukları metinleri bu şablona yapıştırıyorlar. Daha sonra kaydedip bize göndermiş oluyorlar. Bize gelen bütün makalelerde biz şablonun uygulanmasını zorunlu olarak istiyoruz. Bize gelen yazılar sanki tek düzenden çıkmış gibi düzenli bir şekilde gelmiş oluyor. Buna ilişkin bir de şablonun uygulan, uygulanacağına dair bir video çektik. E, videoyu da görerek, izleyerek bunları yapıyorlar arkadaşlar. Evet. Var mı başka sorusu olan? Bir de o NK ne demekti? NK şu. Hani şu aradaki boşluk var ya. Evet. Enter yaptıktan sonra bir paragraf oluşturuyor ya. Bu paragraf arasındaki boşluklara deniyor. Şöyle göstereyim. Şurayı seçtik mesela. Şimdi şuradan satır aralığı seçeneklerine girdiğimiz zaman şurada ne diyor? Aralık yani paragraftan sonra 6 karakter boşluk kalsın demek. 6 boşluk şu. Bakın burayı 12'ye çıkaralım. Öncesinde 12 yapalım. Tamam dediğiniz zaman gördüğün gibi şuradaki boşluklar ne oldu? Artmış oldu. Şuradaki aradaki boşlukları yani paragrafların arasındaki boşlukları ayarlamak için yapıyoruz. Aynı şeyi başlıklardan sonra da yapabilirsiniz. Ee, yine bunun boşluğuna bakalım. Satır aralığı seçeneklerinde de gördüğün gibi 6NK burada boşluk varmış. Dikkat edersen şu seçimde görebiliyorsan birinci bölüm yazısını seçtik. Üstteki boşlukla alttaki boşluk birbirinden farklı gördüğün gibi. Üstte sıfır olduğu için yazının bittiği yerde başlamış. Alttaki ise seçim yaptığımız zaman boşluğu görebiliyoruz. Şuradaki altını yakar bir boşluk olmuş oluyor. Evet. Bu tamamlandıysa bununla ilgili sorularınız yoksa bir de gözden geçir e, sekmesinin ne işe yaradığını göstereyim size. Şimdi gördüğünüz gibi burada e, yazar bir tez gördüğünüz gibi bu, bu tezi bana göndermiş. Ben de bunu okumuşum. Bazı yerleri düzenlemişim. Açıklamalar yazmışım ve e, yazara geri göndermişim öğrenciye. Şimdi... Siz de büyük bir ihtimalle ödev yaptığınız zaman ya da tez yaptığınız zaman hocanıza gönderdiğinde bu şekilde inceliyor olabilir. Word'u kullanarak böyle bir dosya üzerinde farklı kişiler çalışıyorsa birbirlerinin ne çalıştığını, nereleri düzelttiğini görmek adına bu gözden geçir sekmesi önemli. Burada neler yapabiliyoruz? Bir kere yazıyı, yazıyı seçtikten sonra şurada yazım denetleme dili var. Ee, bu yazım denetleme dili hangi metin dilde yazılmışsa onu seçtiğiniz zaman burada yanlış yazılmış kelimeleri gördüğünüz gibi şöyle bir silelim. Yanlış yazılmış kelimelerin altına kırmızı çizgiler yazar ve e, size alternatiflerini sunabilir. Bazen olur. Mesela İngilizce bir, bir şeyler yazalım. Gördüğünüz gibi bu metin yazım dili olarak yazım denetimi olarak Türkçe ayarlandığı için İngilizce kelimeleri görmüyor. Ama ben buradan seçip de dil seçeneklerinde şeye, yazım dilini ayarla diyerek İngilizceyi seçtiğim zaman artık bu bunu İngilizce bir metin olarak gördüğü için altı çizili kelimeleri kaldırdı gördüğünüz gibi. Bunu İngilizce olarak tanıyor. Metinde bu size yardımcı olur. Gözden geçir sekmesinde bunu yapabilirsiniz. Burada bizim yapacağımız şey diyelim ben bu tezi yaptım. Birisine okuması için göndereceğim. Göndermeden önce şu değişiklikleri izleyip tıklamanızı öneririm. Çünkü karşıdaki gönderdiğiniz kişi bu gözden geçir sekmesinin işlevini bilmeyebilir. Dolayısıyla onun neler nerelerde ne tür değişiklik yaptığını göremeyebilirsiniz. Genellikle Word'ten az çok anlayan kişiler bunu yapar. Gözden geçir bölümüne tıklayarak değişiklikleri izleder. Artık buna tıkladıktan sonra bunun üzerinde yaptığım her işlem, her işlem Burada gözükecektir. Mesela şuradan bir kelime düzeltelim. Mesela şu nasılı neden olarak yazdığım zaman bakın nasılın üstünü çizdi nedeni kırmızı olarak yazdı. Yine bir yeri silelim mesela. Şuradan bir cümleyi silelim. Sildiğim zaman gördüğünüz gibi yine nerelerde değişiklik varsa nerelerde değişiklik yapılmışsa şu sol tarafa satırın başına bir işaret koyar. Ondan sonra da metni metin üzerinde nerelerde değişiklik olduğunu kırmızı çizgiyle silinmişse kırmızı çizgidir. Yine bununla ilgili giriş bölümünde e, italik yaptıysa yine sağ tarafta biçimlendirmeye yönelik neler yapılmışsa bunu e, açıklama balonu şeklinde size gösterebilir eğer metin üzerinde oynama yapmak istemeyip de oynama yapmak istemeyip de e, bozmak istemiyorsa o zaman not düşeceği yeri yatıklar ya da özellikle belirtmek istediği hususlar varsa orayı seçer. Sonra gözden geçirden yeni açıklama diyerek buraya açıklamasını yazar. Siz de buradan gördüğünüz zaman Bunları düzeltebilirsiniz. Diyelim bu şekilde geldi size baktınız ki bir sürü düzeltme var. Bunları adım adım uygulayabilirsiniz. Öncelikle en başa gittikten sonra şurada açıklamaları görüyorsunuz. Burada tezin konusu, tezde neler yapıldı, tezin bölümü konusu nasıl ele alındı, bu hususlar olmalı demiş. Dolayısıyla siz bu hususları yaptınız sonra ne yapacaksınız? açıklamayı sil diyebilirsiniz ya da tekrar görmek istemişse hoca o zaman şuraya yanıtla diyerek buradan cevabını yazabilirsiniz belirttiğiniz hususları yaptım sonra burada ne demiş girişe alınacak. Diye bir e, girişte araştırma temel bilgiler ve altyapı verilmelidir diye not düşmüş. O zaman ben de yapıldı diyerek ya da yapılmadı gerekçesi buydu diyerek cevap yazabilirim. Çünkü bu dosyayı tekrar gösterdiğim zaman nerelerde ne değişiklik yapmışım, yazar nasıl bunu düzeltmiş ya da cevap vermiş buradan görebilirim. Bu şekilde tekrar hocaya gitti, hoca gördü, size tekrar getirdi. Artık dedi ki bu haliyle düzeltebilirsin. Tekrar bana göndermeyi gerek yok dedi. O zaman ne yapmanız gerekiyor değerli arkadaşlar? Şurada baştan sonra hocanın yapmış olduğu değişiklikleri, yani arkadaşınıza da göndermiş olabilirsiniz. Onun yapmış olduğu değişiklikleri görebilirsiniz kabul edip düzeltebilirsiniz. Bunun için kabul et seçeneği var gördüğünüz gibi. Şurada altını tıkladığınız zaman bütün değişiklikleri baştan kontrol edip hepsi uygunsa tüm değişiklikleri kabul et diyebilirsiniz. Artık izleme gerekmiyorsa tüm değişiklikleri kabul et ve izlemeyi durdur diyebilirsiniz. Bunu dediğiniz zaman artık Yapılmış olan bütün değişiklikler sizin tarafınızdan kabul edilmiştir. Ve artık altını çizmeyecektir. Üstünü çizmeyecektir. Gelelim açıklamalar kısmına. Tabii açıklamaları da buradan ne yapmanız gerekiyor? Tek tek açıklamaları silmeniz gerekiyor. Sağ tıklayıp düzeltme yaptıktan sonra üzerinde sağ tıklayıp açıklamaları sil demeniz gerekiyor bu şekilde düzeltebilirsiniz. Diyelim bu basit bir düzeltme yöntemiydi. Diyelim bir belge üzerinde birkaç kişi çalışıyor. Ödevinizi, tezinizi, makalenizi neyse çalışmanızı bitirdiniz. Aynı anda 3 kişiye gönderdiniz. Bunu mesela gönderelim. Farklı kaydet diyelim. Masa üstüne bir tane klasör oluşturalım. Makale diyelim. Oraya kaydedelim. Bu birinci okuyucu olsun. Buradan masa üstündeki makale klasörünü kaydediyorum. Bu birinci okuyucuydu. Sonra bu bir kişiye daha gönderdiniz. O da size döndü. Bunu farklı kaydedelim. O da ondan gelen Ali'den gelen Ali olsun ismi. O da ikinci okuyucu olsun. Parantez içerisinde Ali olsun. Kaydet diyorum. Bir üçüncü kişiye daha gönderdiniz. O da üçüncü okuyucu Üçüncü okuyucu o da Semaos olsun. Kaydettir. Evet kapatalım bunları. Gördüğünüz gibi makale klasöründe 3 kişiye gönderdiniz. Onlar da size döndü. Şimdi bunların yapmış oldukları değişiklikleri tek dosyada birleştirebilirsiniz. Yine bunu gözden geçir yapıyorsunuz. Yani kim ne değişiklik yapmış. Bunu buradan görebilirsiniz. Ben mesela öyle yapıyorum. Şimdi bir öğrenci ya da bir makaleye hakemlik yaptığım zaman inceliyorum. Az önce bahsettiğim gibi üzerinde değişiklikler yapıyorum. yanında açıklamalar yapıyorum. Ve makaleyi sisteme yüklüyorum. Tekrar Görmem gerekir diye de raporumu dolduruyorum. Yazar belirttiğim hususları düzeltiyor. Tekrar sisteme gönderiyor. Editör bana yazar düzeltmiştir. Görmek istemiştiniz size gönderdik diyor. Ben dosyayı indirdiğim zaman zaten dosya bende kayıtlı. Bunu şuradan karşılaştırabiliyorum. Karşılaştır diyorum. Özgün belge yani ilk bana gelen hali. Birinci okuyucu olsun. Sonra da yazarın gönderdiği makale. Bu olsun. Tamam dediğim zaman hiçbir fark yok diyor. Tabii ki hiçbir fark olmadı. Şunu da ba mesela bazı değişiklikleri yapalım. Ondan sonra mesela şurayı silelim. Şuraya kelimeler yazalım. Şunu italik yapalım. Şuraya... Bir, birkaç şey daha yazalım. Şuradan bir şeyler silelim. Kaydedelim. Evet. Tekrar buraya gidiyorum. Karşılaştır diyorum. Özgün Belgem birinci okuyucuydu. Diğeri de ikinci okuyucuydu. Evet. Halit Melih Dinçer'e geldim. Tamam diyorum. Evet, bir birinden bir ses geliyor ama şimdi kapatalım. Evet, karşılaştır dedik, okuyucu dedik, da gözden geçirilmiş dedik. Tamam dedik. da normalde ikisini de peş peşe göstermesi gerekiyordu. Şurada gördüğünüz gibi karşılaştır dediğimiz zaman bakın burayı silmiş diyor gösteriyor bize. Buraya diyor bir tane şey eklemiş diyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra şurayı italik yapmış diyor gördüğünüz gibi italik yapmış diyor. Burada bakın bir satır eklemiş diyor. Böylelikle belgede ne gibi değişiklik olduğunu bu şekilde ne, yapayım, ne yapıyorum görebiliyor. Şimdi diyelim iki okuyucudan geldi. İkisini de inceledim. İkisi de çok olumlu katkılar sağlamış. Dolayısıyla ben oradan bazıları eklemeler yapmış. Bazıları silmiş. Dolayısıyla onların gerekçelerini doğru buluyorum ve düzeltmelerini onaylıyorum. Bunun için ne yapabilirim değerli arkadaşlar? Şurada birleştir var. Birleştir var. Birinci okuyucununkini alıyorum ya da şuradan görelim. Birinci okuyucunu aldım. Sonra Ali'nin dosyalarını aldım. Tamam dediğim zaman şu anda her ikisinin yapmış olduğu değişiklikleri tek dosyada birleştirdim Gördüğünüz gibi. Artık bunu kaydet dediğim zaman farklı kaydedip makaleye son hali diyerek kaydedebilirim. Şu anda ne yaptım ben arkadaşlar? Yazımı iki kişiye gönderdim. Ali ile atıyorum. Ahmet'e gönderdim. O yazımın üzerinde bir takım değişiklikler yaptı. Her ikisi de Sonra bana gönderdi. Ben Word'de belgeyi açtım. Önce karşılaştırma yaptım. Nerelerde, kim nasıl değişiklik yapmış diye karşılaştırma yaptım. Sonra her iki dosyayı birleştirdim. Birleştirirken de iki dosyayı seçtim buradan. Tamam dediğim zaman iki dosyayı birleştirdi ve tek dosya haline dönüştürmüş oldu. Yani ikisinin yapmış olduğu değişiklikleri ben oturup da paragraf paragraf kelime kelime değiştirmedim. Hepsini birlikte Word gördü, hesapladı. Bütün paragrafları yerli yerine oturttu. Sadece değişik olan yerleri düzenledi ve karşıma iki belgeyi birleştirerek tek bir belge halinde bana sunmuş oldu. Evet bu da Word'de e, kolay olan Özelliklerden birisi değerli arkadaşlar. Buna ilişkin var mı soracağınız bir şey? En fazla iki belgeyi birleştirir. Evet. İki belgeyi birleştirdikten sonra diğer belgelerde de diye, bir, diyelim üç belge de diye birleştirebilirsin. İkisini birleştirdikten sonra son haliydi, değil mi? Açtın. Sonra üçüncü Sema'nınki vardı. Bunu açarsın. Sonra birleştir dediğin zaman üçüncü belgeyi de birleştirmiş oluruz bu şekilde. Böyle yapa yapa üstüne gidebilirsiniz. Bir de bu belge üzerinde çalışmanın bir yolu daha var. Onu da e, yeri gelmişken söyleyeyim. Bildiğiniz gibi hem şeyde Microsoft'ta yani e, Teams üzerinden ya da e, online Word üzerinden yapabilirsiniz ya da Google'ın Drive'ı üzerinde Google belgelerle bir belge açabilirsiniz. Oradan belgeyi oraya yapıştırarak onu arkadaşlarınızla paylaştırıp o belge üzerinde online olarak çalışabilirsiniz. Mesela şuradan girelim Google'a. Bir tane belge açtınız mesela diyelim şöyle. Boş bir belge oluşturdunuz dökümanlardan Google'dan. Gördüğünüz gibi burada Word'ünüz nasılsa Zotero eklentisi bile buraya eklenmiş gördüğünüz gibi. Buradan belgeye çalıştığınız zaman, değerli arkadaşlar, bunu burada otomatik olarak kaydeder. Gördüğünüz gibi burada gördüğün menüleri gibi burada menüleri bulabilirsiniz. Daha sonra şu dosyadan paylaş diyerek buna bir kayıt verin diyor, kaydedelim. Şuradan paylaş diyerek, şurada bakın. Bir isim ekleyin. Mesela şöyle bir arkadaş ekleyelim. İşte bu belge üzerinde birlikte çalıştır diyelim. Şurada hemen sağ tarafta düzenleyen olması gerekiyor. Görüntüleyen ya da yorumcu olursa metin üzerinde hiçbir düzenleme yapamaz. Düzenleyen olması gerekiyor. Gönder dediğiniz zaman bu kişiye mailine bunun belgenin linkini gönderecektir. O arkadaşınız da bu linke tıklayarak bu belge üzerine bu belgeyi açabilir ve şurada da açtığı anda online olarak onu görebilirsiniz. Burada ikonunu görebilirsiniz. Birlikte siz artık bu belge üzerinde online çalışabilirsiniz. Dolayısıyla bu da bir belge üzerinde otomatik e, online olarak birkaç kişinin çalışmasını sağlayan bir e, altyapı desteği sunmuş oluyor Google Drive'da. Aynısı Microsoft için de söz konusu değerli arkadaşlar. Evet bugün e, giriş bölümünde sekmeleri gördük. Sekmeleri nasıl düzenleyeceğimizi, nasıl oluşturacağımızı Gördük. Bunlarla çalışmayı gördük. İkincisi de gözden geçir sekmesinde bir belgeyi bir belge üzerinde nasıl inceleme yapılacağını ve bu belgeler üzerinde incelenmiş bir belge üzerinde onları nasıl kabul edip düzenleyeceğimizi ve birkaç kişinin birkaç kişinin çalışmış olduğu belgeyi nasıl bir araya getireceğimizi bu derste görmüş olduk. Umarım faydası olmuştur diye diyerek dersi tamamlayalım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Word ile ilgili son dersimizi yapacağız. ve Bir dahaki haftada da basit olarak Zotero'yu kullanarak kaynakça dipnot oluşturma, referans verme, o referans, referanslar üzerinde çalışmayı göstereceğim. Dediğim gibi çok ileri düzeyde bir şey ayrıntılara girmeyeceğim. Zaten Zotero ile ilgili birçok videolar var. Oradan kendinizi geliştirebilirsiniz. Biz Word'de alıntı yapma. Öncelikle Word Word'de nasıl alıntı yapılır? Nasıl dipnot kaynakçı hazırlanır? Bunu göstereceğim. Sonra da Zotero programı nasıl kurulur? Linkleri nasıl verilir? Kütüphane nasıl oluşturulur? Ona eserler nasıl girilir? Sonra da Word'ten Zotero'yu kullanarak nasıl referans gösterilir ve kaynakça nasıl oluşturulur? Onları anlatmaya çalışacağım önümüzdeki hafta. Böylelikle de Word'ü bitirmiş olacağız. Evet değerli arkadaşlar sorunuz yoksa kapatıyorum dersi. Var mı sorunuz? Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Haftaya görüşmek Teşekkürler üzere. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Eyvallah. Hepinize hayırlı uğurlu